Sayıların mutlak değerlerinin karşılaştırılması ile ilgili birkaç örnek yapalım. Diyelim ki kendime şöyle bir soru sordum. Eksi 9'un, daha doğrusu eksi 9'un mutlak değerinin, öyle desem daha doğru olur. Eksi 9'un mutlak değerini, eksi 7'nin mutlak değeriyle nasıl karşılaştırabilirim diye bir soru sordum. Şimdi bu karşılaştırma hakkında bir düşünelim. Mesela, Eksi 9'un nasıl bir sayı olduğunu düşünelim veya eksi 9'un ve eksi 7'nin sayı doğrusunun nerelerinde yer aldıklarını düşünelim. Öncelikle mutlak değerin ne anlama geldiğini de bir hatırlayalım. Böylece bu karşılaştırmayı daha kolay, daha çabuk yaparız. Eksi 9'un ve eksi 7'nin mutlak değerlerini iki farklı yoldan karşılaştırabiliriz. İlk olarak bu sayıları sayı doğrusu üzerinde çizebiliriz. Eğer bu noktayı 0 kabul edersek, eksi 7 sol tarafta olacak. Eksi 9 da tabi sol tarafta olacak ve eksi 7'nin de solunda olacak, eksi 7'nin de solunda olacak. Bir sayının mutlak değerini aldığınız zaman, aslında bu sayının 0'ın kaç birim sağında veya kaç birim solunda olduğunu, yani 0'a kaç birim uzakta olduğunu söylüyorsunuz. Örneğin, eksi 9, 0'ın 9 birim solundadır. O zaman eksi 9'un mutlak değeri 9'a eşittir. Eksi 7 ise 0'ın 7 birim solunda. Yani eksi 7'nin mutlak değeri de 7'ye eşit. 9 ve 7'yi karşılaştırmaksa çok kolay. 9, 7'den daha büyüktür. Bu arada eğer büyüklük ve küçüklük sembolleri kafanızı karıştırırsa, şunu hatırlayın, sembolün geniş tarafı büyük sayıyı gösteriyor. Eğer eksi dokuzu ve eksi yediyi mutlak değersiz alırsam, yine bir karşılaştırma yapabiliriz. Eksi dokuz eksi yediden küçüktür. Bu arada sembolün küçük tarafında küçük sayıyı gösterdiğini söyleseydim iyi olurdu. Şimdi söyledim işte. İlginç olan nokta ise eksi dokuz eksi yediden küçüktür. Ama eksi yediye göre sıfırın daha solunda bulunur. Bu yüzden de eksi 9'un mutlak değeri yani 9, eksi 7'nin mutlak değerinden yani 7'den daha büyüktür. Sayıların mutlak değerlerini karşılaştırmanın ikinci yolu ise, bir sayının mutlak değerini o sayının pozitif hali olarak almaktır. Örneğin, 9'un mutlak değeri 9'dur ve eksi 9'un da mutlak değeri yine 9'dur. Eğer aklınızda canlandırmak isterseniz, her iki sayı da 0'a 9 birim uzaklıkta. 9, 0'ın 9 birim sağındadır. ve eksi 9'da 0'ın 9 birim solundadır. Birkaç örnek daha yapalım. Diyelim ki 2'nin mutlak değeri ile 3'ün mutlak değerini karşılaştırmak istiyoruz. Pozitif bir sayının mutlak değeri o sayının kendisine eşittir. 2, 0'ın 2 birim sağında olduğundan mutlak değeri 2'ye eşit olacak. 3'ün mutlak değeri ise 3'e eşit olacak. Gördüğünüz gibi bunu yapmak bayağı basit ve burada küçük olan sayı 2. Böylece 2'nin 3'ten küçük olduğunu veya 2'nin mutlak değerinin 3'ün mutlak değerinden küçük olduğunu saptadık. 2 küçük olduğundan küçüktür sembolünü kullanıyorum. Diyelim ki uygun bir renk bulayım şöyle. Eksi 8'in mutlak değeri ile 8'in mutlak değerini karşılaştırsaydık ne olurdu? Bunları karşılaştırmanın bir yolda ikisinin de 0'a 8 birim uzaklıkta olduğunu söylemek. Eksi 8, 0'ın 8 birim solunda. 8 ise 0'ın 8 birim sağında. Yani ikisinin mutlak değeri de 8'e eşit. Eksi 8'in de 8'in de mutlak değerleri 8'e eşittir. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki, eksi 1'in mutlak değeriyle 2'nin mutlak değerini karşılaştıralım. Eksi 1'in mutlak değeri nedir? Eksi 1'in pozitif haline yani 1'e eşittir. Böylece 1'in 2'den küçük olduğunu veya eksi 1'in mutlak değerinin 2'den küçük olduğunu söyleyebiliriz.